Sayılarımıza bakalım. Evet, 163. 163'ü şöyle tekrar yazabiliriz. Yüzler basamağında 1 var, yani 1 yüzlük. Artı, onlar basamağında 6 var, yani 6 onluk. Ve birler basamağında 3 var, yani 3 birlik. Aynı renkle yazalım. Ve işte, buraya da çizdim. 1 tane 100. 6 tane 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 3 tane de 1. Yani buradaki 163 sayısı, 1 yüzlük, artı 6 onluk, artı 3 birlikle aynı şey. Ve nasıl gözükür diye düşünüyorsanız, işte burada. 163 tane kutucuk, 100 burada, 6 tane 10 burada ve 3 burada. Şimdi, 163'e 324 eklemek istiyorum. Bunu da yazalım. Yüzler basamağında 3 var, 3 tane yüzlük. Onlar basamağında 2 var, yani 2 onluk. Ve birler basamağında 4 var, 4 tane birlik. Burada kutucuk halinde de görebilirsiniz. 324 tane kutucuk, 3 tane yüzlük, işte burada bir, iki, üç tane yüzlük, iki tane onluk, bir, iki, işte ve dört tane birlik. 324. Üç yüzlük artı iki onluk artı dört birlik demek. O da buradaki çizimle aynı. Üç tane yüzlük, iki tane onluk ve dört tane birlik kutucuklar. Hadi toplayalım. Önce birler basamağından başlayalım. Üç tane birlik artı dört tane birlik. Mavi ile yazalım. Yedi eder. Üç tane birlik artı dört tane birlik, yedi tane birlik eder. Kutucuklarla da görebilirsiniz. Üç kutucuk artı dört kutucuk, yedi tane kutucuk ediyor. Şimdi onlar basamağına bakalım. 6 tane onluk ve 2 tane onluk. Toplarsak, 8 tane onluğumuz olur. Burada 6 ve 2 var. Ama onlar basamağında oldukları için onlukları temsil ediyorlar. Bu 6, aslında 6 tane onluk demek. Bu da 2 tane onluk. 8 tane onluk etti. Burada da görebiliriz. 6 tane onluk artı 2 tane onluk 8 onluk etti ve son olarak yüzler basamağındayız. 1 yüzlük ve 3 yüzlüğümüz var. Yani 4 yüzlük olacak. Burada da bakalım 1, 2, 3, 4 yüzlük. Yuvarlak içine alalım. 1 yüzlük artı 3 yüzlük 4 yüzlük etti. 163 artı 324 487 etti. Yani dört yüzlük, sekiz onluk ve yedi birlik.